Selamlar arkadaşlar, videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Düşüncelerinizi de yorum kısmına yazmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. oyun dosyalarında sızdırılan yeni bir şablon var, bu şablon dükkana gelecek özel teklif gibi gözüküyor ve üzerindeki logo ise youtuber olan MrBeast adlı kanala ait. Belki de kanal ile anlaşma yapıp özel teklif getirecekler. Bir yeni şablon daha var. Evet. Yeni yılbaşı teklifleri şablonu, ücretsiz ödüllerin verileceği yılbaşı güncellemesi teklifleri böyle, oyunun arka planı ise ekranda gördüğünüz gibi gözükecek, yine oyun dosyalarında ekstra 2 karakter id'si var, yılbaşı güncellemesinde tıpkı geçen seneki gibi bir karakter ücretsiz olmak üzere 2 karakter gelebilir, karakter demişken, birkaç ay öncesinden sızdırılan adlı karakter, Sukui'in ilk prototipiymiş. Yani Sticky diye bir karakter gelmeyecek. Ve yine oyun dosyalarındaki bilgilere göre Bellenin geldiği sezondaki çevre, yani altın kol çetesi görseli animasyonlu hale gelmiş. Büyük ihtimal yılbaşı güncellemesi animasyonlu hale gelmiş. Büyük ihtimal yılbaşı güncellemesinde altın kol çetesi üçlüsüne, yani Bellenin yanına yeni bir karakter gelecektir. Ve gelelim kostümlere geçmeden önce, bu videoyu montajlarken yeni bir site açıldı. Evet. Hırsız Kedi Jesse kostümünü almak için giriş yapacağımız site artık açıldı. Ödüller de ekranda gördüğünüz gibi. Ve ilk tahmin seçeneği de açılmış. İster hemen girip tahmin yapın ister bekleyin toplu tahmin yapın. Size kalmış. Videoya devam edelim. Ve gelelim yeni kostümlere. Bali, Edgar, El Primo ve Nita'nın yeni kostüm efektleri sızdırıldı. Ancak bu kostümlerin yıl başında değil de daha çok Ocak ayının sonu olan Yeni Ay yılında gelecek olan kostümler gibi duruyor. Peki yılbaşı güncellemesi ne zaman? 12 Aralık Brawl Stars'ın tam sürümünün çıkma yıl dönümü. Tahminlerime göre o günden önce 11 Aralık Cumartesi ve bir sonraki hafta olan 18 Aralık Cumartesi günlerinden birinde Brawl Talk gelecektir diye düşünüyorum. Bugünlük bu kadar. Katkıda bulunmak için kanala abone olmanız ve videoyu beğenmeniz kafi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.